Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Proteus'a Arduino nasıl eklenir onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce duyduğuma göre kanalıma abone olmayanlar varmış. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız, şiir videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve eğitici videoların gelmesini istiyorsanız kanala Yapıştır. abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. <gülüyor> Proteus'a ilk girdiğimiz zaman Proteus'umuzda Arduino dosyaları yok. Mesela şu şekilde devre elemanlarına bakalım. Arduino yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Arduino yok burada. Şimdi biz buraya Arduino'yu nasıl ekleriz? Hadi gelin hep beraber izleyelim. Videoyu hoplamadan, zıplamadan, atlamadan eğer izlerseniz çok iyi bir şekilde öğrenirsiniz. Ben sizlere şimdi bir RAR dosyası vereceğim. RAR dosyasını açıyoruz. Hedefi ayıkla diyoruz. Gördüğünüz gibi. Klasörümüz ayıklandı burada. Şimdi Proteus'umuzun üzerine geliyoruz. sağ tık yapıyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Bakın. Dosya konumunu aç dedikten sonra buradan Proteus 8 Professional. Buna tıklıyoruz. Buradan Data'ya geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Hiçbir yere değil. Data'ya tıklıyoruz. Library'i var. Buna da tıklıyoruz. Sonra bizim bu ayıkladığımız klasör vardı. Burada duruyor. Bu klasörü açıyoruz. Bu iki dosyayı kopyala diyoruz. Bunu kopyaladıktan sonra buraya geliyoruz. Yapıştır dediğimiz anda Yapıştır! Bunu tüm geçerli ögeler için yap diyoruz. Devama tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyalarımız buraya ayıkladı. Hemen koydu. Buraları kapatıyoruz. Proteus'u yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bakın eğer Proteus'u yönetici olarak çalıştırmazsanız hiçbir dosyayı göstermez içine. Yani ne direnci alabilirsiniz, ne kapasitörü alabilirsiniz, ne potansiyometriyi alabilirsiniz, ne de güç kaynağını alabilirsiniz. Hiçbir devre elemanını size kullandırmaz bu. Vay canına! Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet, açılıyor Proteus. Bizim buradan çizim kısmına geliyoruz. Buradan P'ye basıyoruz. Yine Arduino yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Arduino modellerimiz geldi. Arduino Mega, Mega, Arduino Mini, Nano, Pro Mini, Uno. Başka da yok zaten. Mesela buradan Nano'yu alalım veya Uno'yu alalım. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Bir tane örnek kod yükleyelim içine. Bunun için bir tane LED alıyoruz led'imiz nerede buluyor bunu seçelim artı bir tane direnç gördüğünüz gibi buradan direncimizi 13. pine bağlayalım değerini 220 ohm yapalım led'imizi alıyoruz led'in artı kısmını direncin bacağına bağlıyoruz ve buraya geliyoruz bir tane ground alıyoruz yani toprak hattımız. Hmm. Burası bu şekilde kalsın. Şimdi Arduino uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar Arduino uygulamamıza açtık. Buradan dosyaya geliyoruz. Örnekler diyoruz. Basic ve Blink. Bu bizim Blink uygulamamızı Arduino nasıl yüklenir videomuzda anlatmıştık. Proteus nasıl kullanılır veya proteus nasıl indirilir o videomuzda anlatmıştık. Sağ üstten çıkacak olan kartlara tıklayarak Proteus nasıl indirilir videosuna bakabilirsiniz. Arduino nasıl kurulur videosuna bakabilirsiniz. Bunlar da kanalımızın önceki videolarında bahsetmiştik. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Eğer kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bizim abone sayımız arttıkça sizlere daha güzel içerikler gelecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi biz buradan kodumuzu kontrol etmeden önce dosyaya geliyoruz. Tercihler. Satır numaralarını göster diyoruz. Ve burada aşağıdaki işlem sırasında ayrıntılı çıktı göster. Derleme ve yükleme. Bunları açıyoruz. Tamam diyoruz. Ve kontrol et diyoruz. Yani derle. Kodumuz bir kontrol edilse. Sonra şuradaki bildirim panelini biraz büyütelim. Burada geliyoruz. Sonunda nokta hex. Yazan yeri bulmamız gerekiyor. Bu aşağıda. Gördüğünüz gibi bakın burada. Burayı ne yapıyoruz? Kopyalayacağız. Ctrl C diyoruz. Proteus'umuza geliyoruz. Ardınlaya çift tıklıyoruz. Bakın burada program fail yazıyor. Buraya Ctrl V diyoruz. Ve OK diyoruz. Yapıştır! Şimdi biz simülasyonu başlattığımız anda LED'imiz yanıp yanıp sönecek. Gördüğünüz gibi bakın. LED'imiz yanıp yanıp sönüyor. Bunun süresini istersek daha da kısaltabiliriz. Durduruyoruz simülasyonu. Tekrardan Arduino uygulamamızı açıyoruz. Buradaki bu satırı, yani buradaki bu kısmı biraz daha küçültüyoruz. Bakın burada Delay 1000 yazıyor. Bunu 100 yapıyoruz. Bunu da 100 yapıyoruz. Tekrardan kontrol et diyoruz. Bu defa kopyala yapıştır yapmayacağız. Çünkü kodumuzun kaydedildiği yer değişmedi. Tekrardan Proteus'a geliyoruz. Simülasyonu başlat diyoruz. Gördüğünüz gibi led'imiz daha hızlı yanıp yanıp söndür. Bu işlem bu kadardır. Yani Proteus'a nasıl Arduino klasörü eklenir sizlere onu gösterdik. Eğer bunun gibi videolarım daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olun, bildirimleri açın ve çevrenizdeki Güzel insanlarla da paylaşın ki sizlere daha fazla video gelsin. İyi günler. Yapıştır!